Bugün 7 Ocak, 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, güne hassas ve değişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, oğlak burcundaki güneşle uyumlu, yay burcundaki Mars'ta dik açı yapacak. Çevremizdeki erkek figürlerin üzerimizdeki etkisi artarken, özgüvenli ve cesur adımlar atabiliriz. Sabırsız ve dürtüsel hareketler kaza ve sakarlıklara yol açabileceğinden temkinli olmakta fayda var. Spor, fiziksel hareketler, açık havada yapılacak yürüyüşler, enerjimizi dengelememize yardımcı olabilir. Balık burcunda ilerleyen ay, öğleden sonraki saatlerde Neptünle birleşip, oğlak burcunda gerileyen Venüs de uyumlu görünüm yapacak. Bize geçmişi hatırlatacak nostaljik etkiler artabilir. Geçmiş bir ilişki, eski bir arkadaş, çocukluk anıları, hayallerimizi canlandırabilir. Yarım kalmış iş ve konuların tekrar karşımıza çıkması ve onları tamamlama fırsatı bulmamız mümkün. Sanatsal yeteneklerimizi de iyi değerlendirebiliriz. Yaratıcı çalışmalar yapabiliriz. Rahatımıza ve keyfe düşkün olacağımızdan akşam saatlerinde sevdiğimiz kişilerle birlikte keyifli ortamlarında tadını çıkarabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.